Merhaba arkadaşlar, 9. sınıflarda 4. nitede ilk konumuzdayız, aşıkkında. Spiel und Spaß, oyun ve eğlence demektir. Hemen ben birinci alıştırmaya bakıyorum. Blick an das schwarze bread. İlan panosuna bir bak diyor. Schwarze bread, ilan panosu demektir çocuklar. Hemen ben bizden isteyenlere bakıyorum aşıkkında. Hör dir das gespräch an, was passt nicht kreuz an. Diyaloğu bir dinle uygun olmayan kelimeyi işaretle diyor. Evet kelimeler şurada sağ tarafta arkadaşlar. İşaretleyebilmek için kelimeyi tanımak lazım. Hemen ben kelimeleri size tanıtayım. Freisheit, boş zaman. Boş zaman etkinliği olarak geçecektir eğer varsa diyalogda. Sport, spor. Beden eğitimi burada sportif faaliyetler olarak geçecektir. Reisen, seyahat etmek. Evet ama bizden ne istiyor? olmayanı istiyor. Diyalogda geçmeyen etkinliği istiyor. Bu durumda biz diyaloğu bir okuyacağız. Ben okuyorum çocuklar. Siz dikkatli bir şekilde dinlemeye çalışınız. Dinlediğiniz takdirde bilinmeyen kelime yok. Genelden de tahmin edebilirsiniz zaten. ne Üzerinde bir diyalog neden bahsediliyor veya bahsedilmiyor tarzında. Liza ve Marta arasında geçen bir diyalog. Liza ile başlıyorum. Liza. Halo Marta. Was liest du denn da? Martha? Hallo, Lisa. Schau hier, die Anzeigen am schwarzen Brett. Lisa? Und gibt es was Interessantes? Martha? Ja, bei Sport und Freizeit. Eine Band sucht eine Sängerin. Vielleicht kann ich wieder singen. Aber für dich gibt es nur Bücher, oder? Lisa? Ja, stimmt. Ich lese sehr gern, aber ich möchte auch fotografieren. Leider gibt es keins mehr. Martha, doch, schau mal, hier steht was. Lisa, keine Provis, klingt es gut. Martha, was machst du am Wochenende? Fährst du wieder in Lina? Lisa, ja, gern, ja, genau. Am Samstagmittag fahre ich in Lina. Und am Sonntagvormittag laufe ich um 8 Uhr. Martha, oh nein, so früh? Lisa: Ja, meine Liebe, ich weiß, du magst lange schlafen. Martha: Ja, du hast recht. Ich mag schlafen. Evet, Martha ve Lisa arasında geçen bir diyalogtu. Arkadaşlar, diyalogta bahsedilmeyen etkinlik hangisiydi diyalogta? Freizeit, boş zamandan bahsedildi, okuma vesaire. Sport tabii ki tekerlekli paten sürmeden bahsedildi. Koşmaktan bahsedildi. Reisen, seyahattan bahsedilmedi çocuklar. Uymayan etkinlik Reisen'dir. Diyalog, diyalogumuza uymamaktadır. Hemen ben B şıkkına geçiyorum çocuklar. Bakalım B şıkkında bize ne isteniyor. Hör die das gespräch noch einmal an und lies die anzeigen. Über welche anzeigen sprechen sie nicht an. Evet. Diyalogu tekrar bir dinle diyor. Diyalogu tekrar bir dinle. Ve ilanları oku. Ant saygın ilanlar demektir. Ve ilanları oku. Diyalogda hangi ilandan bahsedilmiyor? İşaretle demiş. Burada 6 tane ilan var. Ve okuyalım ilanları. Aşkından başlıyorum. Canı Provis Fotografiz du gen. Mühtüsü ahmit mahen. Dan meldedih sofort. Dienstag. Dienstag. Fotoğraf çekmeyi sever misin? Beraber yapmak ister misin? Bizimle beraber yapmak ister misin? Eğer istersen hemen başvur demiş. Diinstag. Salı günleri bunlar bu etkinliği yapıyor. Hemen başlıkına bakalım. Lust auf Sport diye bir başlık atmış. Wir laufen Sonntag um 8 Uhr. Laufst du gern? Dann komm doch auch. Evet. Ne diyor? Biz pazar günleri pazarları saat 8'de koşuyoruz. Koşmayı sever misin? O halde bize katılabilirsin. demiş. Çeşka bakalım. Fesogen in linea in tekerlekli paten demektir arkadaşlar. Unsere Schule fährt in linea, wir haben immer viel Spaß und du komm dann komm einfach. demiş Samsak. Evet. Biz okul olarak buz pateni yapıyoruz, Bu, pardon tekerlekli paten sürüyoruz. Çok da eğlenceli oluyor. Ya sen o halde rahatlıkla bize katılabilirsin diyor. Samsak cumartesi günleri yapılan bir etkinlik. Değişkine bakalım. Mahmut diye bir başlık katımız atmış. Fußballmannschaft sucht noch Spieler. <gülüyor> Spielst du auch gerne Fußball? Wir trainieren sonntags um neun Evet futbol takımı bir oyuncu aramaktadır futbol oynamayı sever misin biz pazar günleri saat 9'da antrenman yaparız diyor. Evet, eşkına bakalım. Lise tref. Lise du gern, sprichst du gern übe woche am montag um 15.30 Kitap okumayı sever misin? Ya da okumayı sever misin? Kitaplar üzerinde konuşmayı sever misin? Gelecek hafta pazartesi günü 15.30'da başlıyoruz. Eşkına bakalım. Singst du auch gern? Unsere band sucht eine Sängerin. Hast du interesse? Dann melde dich sofort samstags um. Şarkı söylemeyi sever misin? Grubumuzun bir şarkıcıya ihtiyacı vardır. İlgin var mıdır böyle şeylere? O halde hemen arayabilirsin. Etkinlik ise Cumartesi günleri 13.30'da yapılmaktadır. Evet arkadaşlar diyaloğu tekrar kendinizle dinleyebilirsiniz. Tabii ki kayıtta olduğu için. Diyalogda bahsedilmeyen ilgilenen etkinlik hangisiydi? Hangi ilan diyalogumuza uymuyordu bu durumda? Tabii ki D şıkkı uymuyor çocuklar. Bir futbol takımından bir futbol takımına oyuncu aranmak aranmasından işte o futbol takımının antrenman saatlerinden veya günlerinden bahsedilmedi. D şıkkı diyalogumuza uymayan ilandır. Hemen C şıkkına geçiyorum arkadaşlar. C şıkkında ise Bizden istenene bir bakalım. Who did ask Shakespeare to write this? Diyalogu tekrardan bir dinle. Doğru olan e, cümleleri işaretle demiş. Biz burada doğru olan cümleleri değil de doğru yanlış diye gidelim arkadaşlar. Hemen birinci alıştırmadan başlıyorum. Martha möhtenicht bir Yanlış. Lisa Lisa Doğru. Martha möchte nicht fotografieren. Yanlış. Lisa fährt in Linie. Doğru. Marta mag nicht lange schlafen. Doğru. Lisa läuft am e, Sonntag Vormittag. Doğru. Evet arkadaşlar, siz diyaloğu tekrardan dinlerseniz nelerin doğru, hangi cümlelerin doğru, hangi cümlelerin yanlış olduğunu çok iyi fark edebilirsiniz. Evet, e, hemen yan tarafta bir e, gramer bir e, çalışma var biz bu çalışmayı biliyoruz arkadaşlar düzenli ve düzensiz fiiller olarak bu konuya biz değinmiştik tabii ki doğal olaraktan burada düzensiz fiiller var arkadaşlar bu bölümde Diyalokta da aynı şekilde işte faren düzensiz bir fiildir, zehen düzensiz bir fiildir, Sprehen düzensiz bir fiildir. Zaten birinciden işlemiştik biz Sprehen ilk e, düzensiz fiillere verdiğim ilk örnekte, laufen de düzensiz bir fiildir. Düzensiz fiillerde neydi arkadaşlar özellikle ikinci tekil kişi zamiri ve üçüncü tekil kişi zamirlerindeki fiil kökündeki sesler değişime uğruyordu. Ne şekilde değişime uğruyordu? Biz bununla ilgili not da almıştık. Burada da zaten ifade var. Evet, siz bu e, ifa, e, bu bilgiler doğrultusunda buradaki her bir fili tek tek, tekil ve çoğu kişi zamirlerine uygun bir şekilde çekimleyebilirsiniz. O bilgiye vakıfsınız. Dolayısıyla hemen geçiyorum. He e, e, ikinci alıştırmada bizden istenen neymiş bakalım. Razende raportu raportaya çılgın röportajcı demiş çılgın röportajcı aşkına bakalım franken fonda noteride antworten arkadaşların aşağıdaki sorular yönelt ve cevapları not al demiş beş günde prezidenti redi erkemesi klasse ve sınıf ortamında paylaş demiş sınıf ortamına sun ee, sorulara bir bakalım istu çok yer misin fersu farat bisiklet sürer misin Fersu in linea, tekerlekli ayakkabı sırar mısın? Schleifstü tsen stunden, on saat uyur musun? Listu fil, çok okur musun? Spistu Çince konuşur musun? Loistigen, koşmayı sever misin? Tristigen arkadaşlarınla buluşmayı sever misin? Ki sırf sınıfta olsaydık farklı cevaplar alacaktık. Herkesin tercihi farklı olacaktı. Ama siz bunu kendinizde Size sorulmuş gibi bu sorulara yanıt verebilirsiniz olumlu veya olumsuz. Evet arkadaşlar burada yine bir tiyo var. E, tiyo da e, düzensiz fiillerin özelliğinden bahsedilmiş ve bunlar üçüncü tekil kişide vurgulanmaktadır. Ben zaten derste size anlatmıştım bunu. Düzensiz fiilleri ikinci tekil kişi ve üçüncü tekil kişi de fiil kökündeki sesler değişiminden tanımaktayız. Fil kökündeki sesler neye göre değişecektir? O ile ilgili onunla ilgili Tio'yu ben size, ipucunu ben size vermiştim. Evet çocuklar. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Evde kalın. Hoşça kalın.